Merhaba güzel dostlarım. Buradasınız yine. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün sizlere duyguların mucizesinden bahsedeceğim. Belki de hayatta çözemediğimiz pek çok problemimizi duygularımızda nasıl rahatlıkla çözebiliriz bundan bahsediyor olacağım. Duyguların pekli bir insanı nasıl ayağa kaldırdığından, duyguların imkansız gibi görünen şeyleri nasıl imkanlara getirdiğinden bahsedeceğim. Eski videolarda bahsetmişimdir belki. Ben arkadaşlar hani yaşadığım hayatı az buçuk biliyorsunuzdur. Köyde büyüdüm, köyde yetiştim. Bir ailenin çok kalabalık bir ailenin en küçük çocuğuyum ve çocukkenki en büyük sıkıntım şuydu konuşamazdım. Konuşamıyordum. Yani bir okuldasın, öğretmenin bir soru sorduğunda ayağa kalkıp da bilmeme rağmen ayağa kalkıp da cevap veremiyordum. Veya bir insan bir yerde bir şey dediği zaman aman benimle dalga mı geçecekler, beni rezil mi edecekler, mahcup mu olacağım diyerek çoğunla konuşamazdım. Hiç unutamadığım bir anım var. Belki bundan önceki videolarda izlemişsinizdir ya seminerlerde falan bahsediyorum çoğu zaman. Aslında benim hayatımın dönüm noktalarının birisi, orta ikinci sınıfta oldu. Bir gün Türkçe öğretmeni dedi ki, oğlum kalk bakalım ayağa, ayağa kalktım dedi ki, ağlamayan çocuğa meme verilmez. Bunu anlatır mısın? Tabii güzel dostlarım ben kalktım, konuşamıyorsun ki. İşte düğmemi ilikledim böyle, ağlamaya hazırım, böyle dudağımı büzmeye hazırım. Hani çocuklar dudağını büzer yap, böyle Hoca bir şey diyecek, ben ağlayacağım. O dedi ki ağlamayan çocuğa meme verilmez, anlatır mısın? Konuşamıyorum ki, aslında ne demek istediğini biliyorum ama konuşamıyorum. Şimdi hoca diyor ki oğlum anlatsana. Duruyorum, oğlum anlatsana. Sonra arkadaşlar, o öğretmen geldi. Şimdi beni dövdü falan demeyeceğim. Burada herkes duyarak diye denir mi? O kadar kızın içinde dayak yedim, hem de bir yarım saat dayak yedim diye söyler miyim? Hatta o dayayı yedikten sonra, o küfürlü dayakla yedikten sonra o gün ders yedi saatte, ben üçüncü saatte bu dayayı yemiştim. Sonra dördüncü saat, beşinci saat, 6 saat, yedinci saat hep ağladım. Ve ağlarken hep dedim ki, arkadaşlar işte bilinçaltı değiştirmeyi falan çok merak ediyorsunuz ya bilinçaltı temizlemeyi. O an yaşadığım olay nasıl bilinçaltımı değiştirmiş, nasıl temizlemiş, bunu yeni öğrendim. Ve o zaman hep dediğim şey şuydu, işte üçün saat ağlıyorum, dayak yedim ağlıyorum, Allah'ım ben nasıl konuşacağım, Allah'ım ben neden konuşamıyorum. Dördüncü saat bir yandan ağlıyorum, bir yandan diyorum ki, Allah'ım ben neden konuşamıyorum ya? Ya herkes konuşuyor, Alparslan konuşuyor, Kamil konuşuyor, ben neden konuşamıyorum? Ve devamlı bu soru. Ben neden konuşamıyorum ve ben nasıl konuşacağım? Hiçbir yerde konuşamıyorum arkadaşlar. Ne zaman yabancı birisi olsa ben mahcup bir durumdayım, ezik bir durumdayım ve konuşamıyorum. Ve o zaman bir yurtta kalıyordum. işte okul dağıldı. Yurda gittik. Herkes yemekhaneye gidiyor ben yatakhaneye gidiyorum. Ve yatakhanda ağlayıp bir yandan diyorum ki Allah'ım ben neden konuşamıyorum? Ben nasıl konuşacağım? Ben nasıl konuşacağım? Ve o zamana kadar kendimi değersiz, önemsiz, cahil, hiçbir şey yaramaz bir insan olarak hissediyorum ve kendi kendime hep bu soruyu soruyorum. Ben ben nasıl konuşacağım? Ben nasıl konuşacağım? Meğerse bu sorular arkadaşlar, o an yaşadığım duygu o kadar çok şeyi değiştirmiş ki, o anda farkında değildim ve o yaşadı, o yediğim dayak inanılmaz kötüydü, Ne zaman için? O an için. Ve arkadaşlar duygular o kadar çok şey değiştiriyor ki Milton Eriksin diye bir adam var, bilmiyorum biliyor musunuz, hiç duydunuz mu? Hipnozun babası olarak bilinir. Ve inanılmaz bir hipnotist. Yani ondan bahsederken arkadaşları diyor ki mesela yolda gördünüz mü insanlar konuşmazlarmış. Veya kapıyı çaldı ya bir insan elinize atıyor merhaba diyor ya. O sırada o eli hipnoza girmiş diğer taraf hipnoza değil. Böyle bir durumda Milton Eriksin, olağanüstü bir hipnotist. Ve bu Milton Eriksin arkadaşlar 17 yaşında çocuk felci geçiriyor. Çocuk felci geçiriyor ve Doktor annesine diyor ki Çocuğunuz sabahı göremez. Çocuk felci geçirdiğinde Milton Eriksin boyundan aşağısı felç kalıyor. Ve bu sesi de duyuyor. Bu konuşmayı da duyuyor. Doktor annesine diyor ki Çocuğunuz sabahı göremez. Milton Eriksin içinden geçen tek cümle olsa da şu. Böyle bir cümle bir anneye nasıl söylenir ki? Sonra Annesi geldiğinde anne ona bir şey söylemiyor, o da annesine bir şey söylemiyor ve annesi tek bir şey söylüyor. Anne pencerenin önündeki dolabı hafiften sağ çeker misin? Ve diyor ki güneşin batışını izlemek istiyordum. Güneşin batışını izlemeseydim kahrolurdum. Ufak bir hedef. O sırada yapabileceği bir hedef koyuyor kendisine güneşin batışını izlemek. Ve güneşin batışını izledikten sonra annesine diyor ki anneciğim yatağa karşı taraf alabilir miyiz? Bu defa da diyor tek derdim şuydu güneşin doğuşunu izleyebilir miyim? Çocuk evine gidiyor arkadaşlar. Tabii çocuk felçli ve yedi tane kız kardeş oluyor ve kız kardeşlerini izliyor. Diyor ki kendi ağzından binlerce defa izledim çünkü başka bir şey yapamıyordum. O çocukların, kardeşlerim doğduktan sonra o cansız gibi görülen ayaklarının nasıl imeklediklerini, nasıl sonra o yürümelerini, yürümeli bir kalçana kadar önemliymiş, hep bunları gözlemledim. Bir gün çok enteresan bir şey oluyor arkadaşlar, o enteresan bir şey de şu, bir gün tabii felç ya, vücutta hiçbir yer tutmuyor, boyundan aşağısı tutmuyor. Bir gün sokaktan geçen arkadaşların sesini duyuyor. Arkadaşların sesini duyduğunda sağ işaret parmağı oynuyor. Tabii buna seviniyor çünkü vücut tepki vermiş, vücut oynuyor, seviniyor buna. Sonra arkadaşları geçtikten sonra tekrar kendisi zorluyor, kendisi parmağı oynatmak için ama parmağını oynatamıyor. Birkaç gün sonra arkadaşların sesini bir daha duyuyor, parmak bir daha oynuyor. Enteresan bir şey. Arkadaşın sesini duyduğunda parmak oynuyor, sonra kendisi zorluyor, zorluyor, oynatamıyor parmağını. Birkaç gün sonra bir daha arkadaşların sesini duyuyor, parmak bir daha oynuyor. Miltenarix'in o zaman fark ediyor, hayatımı diyor, duygularımı yaşatıyor. Çünkü arkadaşların sesini duyduğunda onların özlemiyle duygusal bir tepki, duygusal bir şeyler hissediyor ve vücut buna tepki veriyor güzel dostlarım. Ve bunu fark ediyor ve kendi arkadaşların sesini duyuyormuş gibi duygusal duruma kendisini ala ala ala ala. O felçli insan hiçbir doktora gitmeden tüm vücudunu onarıyor mu demem lazım? Ayağa kalkıyor. Sadece sol ayağı hafiften aksıyor arkadaşlar. Artık ayağa kalkıyor. Bu insan arkadaşlar bu yüzyılın insanı. Menkıbeden bahsetmiyorum size. Yaşanmış bir olay. Bu yüzyılın insanından bahsediyorum. Güzel dostlarım duygular o kadar önemli ki bir insanı yaşattığı gibi bir insanı öldürebilir. Sadece duygularla. Hiçbir şey yokken çok uzaktaki bir insanı karşına çıkarttığı gibi inanılmaz bir aşka kavuşturabilir seni. Bir gün idam mahkum bir adama gidip diyorlar ki seninle bir çalışma yapalım. Bu çalışmadan sonra ölebilirsin ama yaşayabilirsin. Yaşarsın özgür kalacaksın ama öle de bilirsin. İdam mahkumu diyor ki tamam kabul ediyorum diyor. Ve bu, bu yaşanmış bir olay arkadaşlar. İdam mahkumunu bir hastaneye getiriyorlar. Hastaneye getirip gözlerini bağlıyorlar ve bileğinden böyle kesiyormuş gibi bir his veriyorlar kesmiyorlar. Kesiyormuş gibi bir his Gözleri kapalıya kesildiğini zannediyor bileğini. Ve buraya sanki kesilmiş gibi bir acı veriyorlar. Sonra buradan kan akıyormuş gibi buraya bir sıcaklık veriyorlar. Sonra o kan tıp tıp tıp damlıyormuş gibi ses çıkartıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu idam mahkumu olan şahıs 17 dakika içerisinde iç kanamadan ölüyor. Çok enteresan değil mi güzel dostlar? İşte Milton Erickson'a doktor demişti annesine, çocuğunuz sabahı göremeyebilir. O çocuk arkadaşların sesini duyduğu için parmağa kalktı, sonra duygularını kullanarak kendisini ayağa kaldırdı. Ve bir gün annesi vefat ettiğinde, mezarının başındayken babası Milton'a diyor ki, oğlum diyor, annenle 74 evlilik yıldönümü geçirdik. 75. olaydı, iyiydi ama da istediğin her şeyi de elde edemezsin. Ve ben güzel dostlarım gerçekten konuşamıyordum ve o öğretmenden o dayak yediğimde zannediyordum ki o kötü bir şey. O kötü bir şey zannediyordum. O yediğim dayak meğer hayatımı değiştirmiş ve o sırada benim sorduğum soruları nasıl konuşacağım, nasıl konuşacağım, nasıl konuşacağım o sorduğum sorular bir gün sonra ne oldu biliyor musunuz okula gittiğimde bir gün sonra vardığımda ilk ders fen bilgisi dersiydi bir göbek geldi iki dakika sonra öğretmenin kendi geldi dedi ki çiçeğin birimleri nelerdir hemen elimi kaldırdım ve o gün akşama kadar elimi kaldırdım ve o gün her soruya cevap verdim. Meğerse sorduğum soru bana cevap olarak birinci adına cevap olarak geliyormuş ama nasıl geldiğini ben bilmiyormuşum. Meğerse o günkü yaşadığım duygusal travma beni bir isyan ettirmiş. O güne kadarki ailemin verdiği, çevremin verdiği bana eziklik duygusuna o gün nasıl diyeyim bardak taşmış, su taşmış, içimdeki heyecan taşmış ve ben gerçekten konuşamıyordum güzel dostlarım. O günkü konuşamayan ben şu an konuştuğum için sizler beni seviyorsunuz. Şu an konuşabiliyorum. Şu an konuşan Evet güzel dostlarım. Kalpten çıkan frekans, beyinden çıkan frekanstan 60 kat daha hızlı. Hani böyle disiplin istiyoruz ya, başarılı olmak istiyoruz ya, bir şey zihne uymuşsa ve kalbe uymuşsa o zaman disiplin başlıyor. İstediğimiz bir şeyi arkadaşlar seviyorsak, sevgiyle, coşkuyla, bir coşku varsa, bir aşk varsa, bir sevgi varsa o zaman istediklerimiz gerçekleşmeye başlıyor. Hayatı akılla yaşamıyoruz güzel dostlarım, hayatı duygularla yaşıyoruz. Bir şey seversin, neden seversin? Çayı seviyorum ben. Neden seviyorum? Bunun bir sebebi olmaz ki, seversin sadece. Güneşin batışını izlemeyi seversin. Duyguların peşindesin. Sigara kullanan herkes bilir ki sigara kullanmak sağlığa zararlıdır. Ama duygular bir insan aşık olduğunda bununla evlenmek çok mantıklı diyerek mi aşık olur? Biz duyguların peşindeyiz ve hayatımız duygular yaşatıyor güzel dostlarım. Ve bizler de yaptığımız terapilerimizde akla değil, duyguları değiştirmeye çalışıyoruz. İşte güzel dostlarım, biz yaptığımız terapileri duyguları değiştiriyoruz ya bu yapacağımız kampta duyguları baştan sona değiştireceğiz, yeni bir insan ortaya çıkacak, şu anki yaşadığın hayattan memnun değilsen o zaman bu kamplı olacaksın ve duyguları baştan sona değişen yeni bir insan, seven bir insan, aşk dolu, coşku dolu bir insan. Hani ne diyoruz? Hocam ben işte değerli olmak istiyorum, sevgi insan olmak istiyorum, affetmek istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Disiplin olmak istiyorum ama yapamıyorum. Sevdiğime ulaşamıyorum. Bunların en büyük sebebi güzel dostlarım içimizdeki duygular. Daima ne diyorum güzel dostlarım? Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Hiç diyor muyum? Akıllı olun. Akılla kalın, ahlaklı olun diyor muyum? Çünkü ben duygulara inanıyorum. Duygularınızı değiştirmek istiyorsanız güzel dostlarım, bu yıl 6.sını yapacağımız kişisel gelişim kampına mutlaka katılın. Duyguları değiştirdiğimizde hayat değişir. Bilgelik videosunda arkadaşlar, bilgelik ve sevgi tohumları mıydı, neydi ismi Osman? O videoda en çok ne etkiledi bizi? İnsanların duygusunu değiştiremediğimiz için ölenler, Duygularını değiştiremediğimiz için komaya girenler duyguları değiştirirsek hayat değişmiş oluyor güzel dostlarım. Hayatı akılla değiştirmez. Hayatı duyguları değiştirirsen değiştirebilirsin. Bilgelik videosuna güzel dostlarım buradaki bur, işte şuralarda bir yerde ya Osman diyor şöyle barmanla gösterdi. İşte buradaki bir yerden ulaşabilirsiniz güzel dostlarım. Daima sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla yani duyguyla kalın. Videomuzu beğenip